Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle doping hafıza ve YouTube'u kıyaslayacağız. O zaman buyurun videomuza geçelim. Birazdan doping ile söyleyeceklerim. Tamamen kendi şahsi fikrimdir. Dopingi alın veya almayın demeyeceğim sizlere. Sadece doping ile YouTube'u kıyaslayacağım. Alıp almama kararını size bırakıyorum tamamen. İster alırsınız ister almazsınız. Ben sadece kıyaslama yapacağım. Kendiniz ona göre yorumlarsınız, değerlendirirsiniz. Kararını kendiniz verirsiniz. Diyelim ki bir tane YouTube videosu izliyorsun. YouTube videosunda hocanın anlatış tarzında eksik gördüğüm veya işte düzeltmesi gereken bir şeyler olduğunu gördün. Bunu yorumlar kısmına yazıp hocanın düzeltmesini istersin. Genel olarak hocalar bunları dikkate alıyordur. Ben de sizin yorumlarınızı nasıl dikkate alıyorsam onları da dikkate alacaktır. Yani hoca onu geliştirmeye çalışır. Geliştirir daha doğrusu. Sizden gelen yorumu bir değerlendirir ama dopingde böyle bir şey olduğunu görmüyorum ben dopingteki videolar çekilmiş zaten ve yorum kısmı yok e işte yorum yapamıyorsunuz videolar üzerine beğenmediğin anlamadığın kısım olursa orasını nasıl yapacaksın pek bilmiyorum artık ama YouTube'da işte yorumlar kısmında anlamadığın kısmı sorabilirsin genelde öğrenciler de öner sana yardımcı olur ama hoca boşsa yani müsaitse hoca hoca da dönebilir sana yorumlar kısmında sana cevap verebilir bir de dopingin videolarından ben şahsi adıma birkaç tanesini gördüğümde biraz yetersiz bulmuştum çünkü Reklamda gösterilen anlatış tarzıyla videodakilerin anlatış tarzı bir değil. Şöyle söyleyeyim sizlere. Reklamda gösteriyorlar iyi, hoş, güzel. E, herkes reklamında güzel şeyler gösterir. Bu doğrudur. Hani olması gereken budur. Ama e, orijinal dopinge geldiğimizde slide üzerinde işte bir hocanın kaba tabirlerle anlatış tarzı vesaire. Sayısal için ben şahsi fikrimdir. Sayısallar için dopingi önermem. Belki ezber için kaba tabirlerle işte. Saçma sapan e, uydurmalarla ezber için aklınıza kalabilir. Oraya bir şey diyemem. Ama sayısal bir ders için hani üzerinden, matematik sırat üzerinden işlenmez. Hani orada hocanın bir şeyleri ciddi anlamda anlatması gerekir. Sorular çözmesi gerekir. Bahsettiğim sorular öyle basit sorular değil. Ciddi anlamda geliştirici sorular, zorlayıcı sorular. Ama ben dopingde böyle bir şeyleri pek görmedim. O yüzden bu kısımda kararı yine size bırakıyorum. İster alırsınız ister almazsınız. Bu aralar dopingin reklamını herkes yapıyor. Ee, bana para verselerdi belki ben de yapardım ama bana herhangi bir tek kitap bulunmadılar. Bulunmalarını da beklemiyorum zaten. Bu kanalda sizlere her zaman en iyi içerikleri üretmeye çalışacağım. Gerçekleriyle, doğrusuyla, yanlışıyla, neyse, onlardan bahsederek sizlere anlatmaya çalışacağım. Hani şu anda çünkü doping sürekli her yere reklam veriyor. Büyük kanallara bile reklam veriyor, ee, işte parasını veriyor, adamlar videosunu çekiyor. Çileklerden bir haber olan insanlar bile dopingin videosunu çekiyor artık. Yani bu iş biraz paraya dönüştü diyebilirim sizlere. O yüzden şahsi fikrimdir ben doping kullanmadım arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla da pek verimli bulmuyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmıları eksisini artısını tartışırız Umarım söylediklerim Doping hafıza hakkındaki fikirlerinize yarar sağlamıştır Eğer bana özel sorularda bulunmak isterseniz da Twitter ve Instagram adresimden de bana yazabilirsiniz Instagram adresim ismailademir0 Twitter adresim ismailademir sonunda x var Kendine de çok iyi bakın hoşçakalın bay bay